Değerli izleyenler, Türkiye'nin trafiz ana haber bültenine karşınızdayız. Ben Deniz Über, Tarık Kıymaz'la Tarık ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20-40 kadar bu ekranlarda günün çıkar gelişmeleri için paylaşacağız. benden ana haber bültenimiz başlıyor. <gülüyor> Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Et Haber, Twitter Tarık Haber, haber Reddit Grand Type 70, Youtube Tarık Haber, TV UK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak değerli dostlar. Mesela Bigolive'da yayındayız, Bigolive kanalımız Targı ve TV'den üzeri ulaşabilirsiniz. Up canlı yayında yayındayız Up Canlı yayın kanalımız Targı ve TV'den üzeri ulaşabilirsiniz. Bir kere yayında eski kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Güşte herine izler dostlar tarih kanalı harika veriyorlar ye bir yere bir arçımız Twitter'da sohbet oduları var biliyorsunuz dostlar Twitter'dan kanallarımızı takip edebilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar 20.40'a kadar <gülüyor> bir an önce Erdoğan'dan tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti mesajı geldi. Son dakika haberi göre dünyaya böyle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağır geldi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz dedi. Son dakika haberi göre ABD'den bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Dünyaya da seslenen Erdoğan konuşmasında... İstanbul Mutabakatı ile ilgili tahıl arzının söndürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, Birleşmiş Milletlerinin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan için ise Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir, dedi. Riyandan Erdoğan, Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti. Son dakika dünyaya böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı. Dünya resmen tanımaya davet ediyoruz. Son dakika dünyaya böyle seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı. Dünya resmen tanımaya davet ediyoruz. Son dakika haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Dünyaya seslenen Erdoğan konuşmasında İstanbul Mutabakatı ile ilgili tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan için ise Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir dedi. Öte yandan Erdoğan, uluslararası topluluk krizi resmen tanımaya davet etti. Son dakika haberi, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, 77. Genel kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundaki BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasına mülteci mesajı damga vurdu. Öte yandan Erdoğan uluslararası toplumda, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Toplantımızı dünyamızın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışma önemli. Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının artırdığı enflasyon baskısı tüm ekonomileri etkilemektedir. Türkiye olarak enerji konusunda bir rekabet değil, işbirliği alanı olarak baktık. Ortak kaderimizi etkileyen sınamalara karşı ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. İstanbul Mutabakatı Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın artışını izliyoruz. Tamır arzında kritik olan bu mutabakat büyük başarılardan biridir. Rusya-Ukrayna Savaşı Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafa da prizden onurlu çıkış imkanı verecek matul bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor. Vermeyi kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürüttüğümüz barış için arabuluculuk girişimimizle çatışmaların çözümü için çalışıyoruz. Suriye konusu. Suriye'de halkın meşru beklentileri doğrultusunda kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz. Terörle Mücadele Tüm isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muhtelil olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz. Mülteciler ve Yunanistan'ın geri itmeleri Biz aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, hervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta iki bebek aileleriyle birlikte Yunanistan'ın botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan Masunları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kaplarına doldurmakla çözülemez. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler Kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıkları artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir. Libya seçimleri Libya'da adil bir seçimin yapılarak güçlü bir hükümetin iş başına gelmesi temel hedef olmalıdır. Azerbaycan vurgusu. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması istikrar için tarihi bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarının ve geleceklerini inşa konusunda daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. azerbaycan ermenistan iki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. İran'ın nükleer programı. İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. Yunanistan'a net mesaj. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunulurken, siyasi hesapların uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir. Yunanistan, Müslüman-Türk azınlığa karşı ayrımcı ve baskıcı politikalar izlemektedir. Hırççı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz. En tanınması Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmen tanınmalıdır. Uluslararası toplumun Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlatılmayan bir yeri var Meral Akşit. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Cepen düşük oy aldı ilde dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Bize o üyelerin dedik ver vermediğiniz haklısınız dedi. Cepen düşük oy aldı ilde kılıçlar ondan dikkat çeken sözler geldi. Bize o üyelerin dedik vermediğiniz haklısınız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu il ziyaretlerini ara vermeyen devam ediyor. Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra Elazığ'a geçmişti. Grup toplantısından vatandaşlara bir araya gelen CHP'de dikkat çeken ifadeler kullandı. Elazığ'da CHP'nin düşük oy aldığını belirten Kılıçdaroğlu öz eleştiri yaparak vatandaşın haklı olduğunu belirtti. Haber. Haber. Güncel. CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler, bize oy verin dedik, vermediniz, haklısınız. CHP'nin düşük oy aldığı ilde Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler, bize oy verin dedik, vermediniz, haklısınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Malatya ve Adıyaman'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu daha sonra Elazığ'a geçmişti. Grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya gelen CHP lideri dikkat çeken ifadeler kullandı. Elazığ'da CHP'nin düşük oy aldığını belirten Kılıçdaroğlu öz eleştiri yaparak vatandaşın haklı olduğunu belirtti. Elazığ'da vatandaşlara seslenen ve öz eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oturduk, unutuklar attık bize oy verin dedik. Siz de vermediniz, haklısınız dedi. CHP Elazığ'da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı olarak İyi Parti adayını desteklemişti. İl geneli sonuçlarında AK Parti 1. Milliyetçi Hareket Partisi ikinci İyi Parti ise 3. Parti olmuştu. Öz eleştirisi dikkat çekti. Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, grup toplantısının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Kılıçlaroğlu, öz eleştiri yaptı. Kılıçlaroğlu açıklamasında Elazığ'ın bu bölge için ne kadar değerli bir kent olduğunu biliyorum. Elazığ'ın gücünü ve çalışkanlığını da biliyorum. Burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizlerde değil bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Oy vermediğiniz haklısınız. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Ankara'da oturduk, unutuklar attık bize oy verin dedik. Siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum. Her bir sorunuza samimi olarak cevap veriyorum dedi. Kılıçları onunla, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztürk ve Muharrem Erek, CHP Grup Başkan Vekili Özgün Özel, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran ve parti üyeleri eşlik etti. İhli A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlatılmayan bir yeri var Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler. İstanbul'da polise silahlı saldırı. Saldırgan yakalandı. Ülge Anlı'da stüdyoyu karıştıran fotoğraf. Canlı yayında gözaltı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik.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 evden çalışma modelinden sonra sıra o da o var mesai saatlerine yeni dönem geldi. giderek yayılıyor değerli haline. Mesai saatleri değişiyor mu şirketler birer birer 4 gün çalışma modeline geçti. Dünya genelinde haftada 5 gün olan mesai saatlerine değişiklik yaşanıyor. Birçok şirket 4 gün çalışma modeline geçerken son yapılan araştırmanın sonuçlar dikkat çekti. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 4 gün çalışan 70 şirketin %49'unda Verimlilik arttı. Finans. Finans. ekonomi. Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti. Mesai saatleri değişiyor mu? Şirketler birer birer dört gün çalışma modeline geçti. Dünya genelinde haftada beş gün olan mesai saatlerinde değişiklik yaşanıyor. Birçok şirket dört gün çalışma modeline geçerken, Son yapılan araştırmanın sonuçları da dikkat çekti. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 4 gün çalışan 70 şirketin 49 da verimlilik arttı. Birçok ülkede çalışma saatlerini düşürecek çalışmalar hayata geçirildi. Koronavirüs salgını sonra şirketler birer birer evden çalışma modeline geçmişti. Şimdi de mesai saatleriyle ilgili düzenlemeler yapılmaya başlandı. 70 şirket katıldı. Değer alan habere göre, İngiltere'de bazı şirketler haftada dört gün çalışmayı deniyor. Şimdiye kadar oluşturulan programa 70 şirket katıldı. Şirketlerin toplamda üç binden fazla çalışanı bulunuyor. Bu şirketler hakkında yapılan bir ankette dört gün çalışmak gerçekten işe yarıyor sonucu çıktı. Katılımcıların yüzde seksen dört günlük çalışma modelinin iyi işlediğini aktardı. Sadece yüzde ikilik bir kısım bu modeli zorlayıcı bulunuyor. Maaş kesintiye gidilmiyor. Modele göre çalışma günü haftada 4'te düşerken mesai saatleri 32 ile sınırlanıyor. Çalışanların maaşında bir kesintiye gidilmiyor. Pilot uygulamanın Kasım ayında sona ereceği belirtiliyor ancak şirketinlerin %86'lığı bu uygulamayı sürdürme niyetinde. Yapılan incelemelere göre katılımcıların %49'u verimlilikte artış görürken %46 verimlilik konusunda bir değişim olmadığını söyledi. Şimdiye kadar İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada dört gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor. Uygulamanın daha fazla ülkede ve şirkette yayılması için kurulan Dört Dayak Global isimli sivil toplum örgütü bazı zorluklara da işaret ediyor. Şirketlerin yüzde yirmisinin başlangıç aşamasında vazgeçtiği belirtiliyor. İzlanda başarmıştı. İzlanda'da araştırmacılar, Geçen yıl yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada dört gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu çalışmanın ardından İngiltere'de pilot uygulama Haziran ayında başlamıştı. Denemenin ardından İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği, Alda, ile İngiltere'deki Autonomi adlı düşünce kuruluşlarının yayınladığı ortak analiz, 2015'ten 2019'a kadar süren ve 2500'den fazla kişinin katıldığı denemelerin üretkenliği ve refahı artırdığını ortaya koymuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O masrafı bile ölüyorlar. Bu yöntem gündem oldu Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-40'a kadar. Diğer haberimize geçiyoruz. Dünya bu geçmeyi konuşuyor. Savaşın seyrini değiştirecek karar alındı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek karar çıktı. Dünya bu geçmeyi konuşuyor. Son dakika haberine göre Rusya yanlısı Donetsk, Luhansk ve Kherson'da 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılacak. Burada yaşayan kişiler Rusya'ya katılmak için referandumda oy kullanacak. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek karar. Dünya bu gelişmeyi konuşuyor. Son dakika. Ukrayna'da savaşın seyrini değiştirecek karar. Dünya bu gelişmeyi konuşuyor. Son dakika haberine göre, Rusya yanlısı Donetsk, Luhansk ve her 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılacak. Burada yaşayan kişiler, Rusya'ya katılmak için referandumda oy kullanacak. Aylardır süren Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın ardından bölgede tüm dünyada ses getiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirildi. Donbass'ta ülkenin her iki yönetimin sözde Halk Konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu'na katılması için 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi. Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolü altındaki her son bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporya bölgesinde de sözde yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu. Kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Rusya devlet kanalına yaptığı açıklamada özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum bu halkların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor diye konuştu Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evdeki meydan olaylarıyla Kırım yasa dışı ilhak etmişti Bunun ardından ayrılıkçılar Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti. Rusya resmen tanınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına dair kararnameyi Premlin Sarayı'nda imzalamıştı. Putin 24 Şubat günü sabahın erken saatlerinde Donbass'taki insanları korumak üzere özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Böylece Rusya-Ukrayna savaşını başlamıştı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anlatılmayan bir yeri var Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler. İstanbul'da polise silahlı saldırı. Saldırgan yakalandı. Elizabeth'in cenazesindeki iki farklı görüntü olay oldu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS, son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 2040'a 40a kadar medya haberimize geçiyoruz. Yıllık maaşı inanılmaz ve belli oldu. İşte yeni adresi değerli izleyenler. Son dakika bana göre Christian Ronaldo gerçeği ortaya çıktı. İnanmaz bir paraya gidiyor. Son dakika bana göre geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan olarak Manchester City'ye imza atmak için İngiltere'ye uçanın. Ancak son dakika Manchester United'ın devreye girmesi kırmızı şeytanları seçen Cristiano Ronaldo için flash bir iddia gündeme geldi. Takımda mutsuz olduğu ifade eden Ronaldo'nun Dünya kupasından, Kupası'nın ardından Suudi Arabistan yolunu taçağı belirtildi. Spor. Spor. İngiltere. Son dakika Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı. İnanılmaz bir para. Son dakika Cristiano Ronaldo gerçeği ortaya çıktı. İnanılmaz bir para. Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester City'e imza atmak için İngiltere'ye uçan ancak son dakikada Manchester United'ın devreye girmesiyle kırmızı şeytanları seçen Cristiano Ronaldo için flash bir iddia gündeme geldi. Takımda mutsuz olduğu ifade edilen Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutacağı belirtildi. Son dakika haberleri İngiltere Premier League Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Sezon başında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan ve takımda mutsuz olduğu dile getirilen Portekizli futbolcunun hangi takıma gideceği merak ediliyordu. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Yıllık kazancı inanılmaz olacak. Ronaldo için al hilalin şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gideceği iddia edilmişti. Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği belirtilmiş ve kariyerine Avrupa'da devam edeceği ileri sürülmüştü. Ronaldo'nun kararını değiştirdiği ortaya çıktı. Dünya Kupası'ndan sonra gidiyor. Dünyaca ünlü yıldız. Avrupa'nın dev kulüpleriyle yaptığı ön görüşmede sonuç alamadı ve kulüpte mutlus olduğu öne sürüldü. Bu olayın ardından Portekizli futbolcunun Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul etme kararı aldı. Ronaldo'nun devre arasında transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ama haber bir kere biz devam ediyor yaklaşık 20-40'a kadar. Diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe taraftarına heyecan sardı ve ateş yandı. Resmen açıklandı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin sezon başına çok istediği Luis Suarez karanlığa verdi yeni takımından ayrılıyor. Son dakika haberine göre sezon başına sözleşmesini son erdiği Atletico Madrid'den ayrılarak ülkesi Uruguay'ın takımlarından Neokrenel'e transfer olan Luis Suarez'in macerası kısa sürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosu katmak için teklif yaptı. Ancak anlaşma sağlanamadı. Yıldız Gocu yeni takımından da ayrılıyor. yakın yol başkanı Jose Fuentes, Suarez ile Kasım ayında yollarını ayıracana resmi açıkladı. Sarlajer taraftarlar bu haber sonrasında heyecanlandı. Fenerbahçe. Son dakika. Fenerbahçenin sezon başında çok istediği bir Suarez kararını verdi. Yeni takımından ayrılıyor. Son dakika, Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Luis Suarez kararını verdi. Yeni takımından ayrılıyor. Son dakika haberleri, sezon başında sözleşmesinin sona erdiği Atletico Madrid'den ayrılarak ülkesi Uruguay'ın takımlarından Nacional'e transfer olan Luis Suarez'in macerası kısa sürüyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için teklif yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Yıldız golcü, yeni takımından da ayrılıyor. Naci Onal Başkanı Josef Neytez, Suarez ile Kasım ayında yolların ayrılacağını resmen açıkladı. Sarı lacivertli taraftarlar bu haber sonrasında heyecanlandı. Son dakika haberleri, İngiltere Premier Lig ile İspanya La Liga'da forma giydiği dönemde performansıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok kupa kaldıran Luis Suarez, son olarak oynadığı Atletico Madrid ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Nacional'in yolunu tutmuştu. Avrupa kulüpleri heyecanlandı. Futbola başladığı kulüp olan Naci Onale imzası sonrasında 10 resmi maça çıkan Uruguaylı Yıldız, 4 3 asistlik bir performans sergilemişti. Luis Suarez için gelen resmi açıklama sonrasında Avrupa kulüpleri hazırlıklarına başladı. Takımdan ayrılacak. Naci Onar başkanı Jose Fuentes, Yıldız golcü için Kasım ayında bitiyor. Luis Suarez ligin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak. İnsanları yanlış beklenti içerisine sokmak istemiyorum ifadelerini kullandı. Yeni bir Avrupa takımına geri dönecek. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasına kadar Naci Unaldi devam edecek olan Suarez'in 1 Ocak'tan itibaren yeni bir Avrupa kulübüne katılmayı hedeflediği belirtildi. Fenerbahçe iddiası. Avrupa kariyerinde Groningen, Ajax, Sevilla, Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Luis Suarez Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Dünya basınında yer alan haberlere göre, Sarı Lacivertliler, Yıldız futbolcu için teklifini yapmış ancak Suarez, Dünya Kupası'na kadar oynayacağı bir kulüp aradığı için anlaşma sağlanamamıştı. Fenerbahçe'nin, Dünya Kupası'nın ardından Uruguaylı Yıldız için yeniden harekete geçebileceği aktarıldı. Bu iddia sonrasında Sarı Lacivertli taraftarları da heyecan sardı. En çok aranan haberler. İletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. UEFA ülkeyi men ettiği Resmi açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberi UEFA Rusya'nın Euro 2024'ten men edildiğini resmen duyurdu. Son dakika göre 24 Şubat 2022'de Ukrayna askeri müdahale bulunan veya harekatını sürdüren Rusya'da takımlar UEFA organizasyon, organizasyonlarından men edilmişti. Bu kararın ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini resmen açıkladı. Rusya Futbol da kararın doğru olduğunu ve takımlarının organizasyonunda yer almayacağını duyuyoruz. Superb. Avrupa'dan futbolunu. Son dakika, UNFA, Rusya'nın Euro 2024'ten men edildiğini resmen duyurdu. Son dakika, UNFA, Rusya'nın Euro 2024'ten men edildiğini resmen duyurdu. Son dakika haberleri, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan ve harekatını sürdüren Rusya'da takımlar, UNFA organizasyonlarından men edilmişti. Bu kararın ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. UFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan Euro 2024, men edildiğini resmen açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu da kararın doğru olduğunu ve takımlarının organizasyonda yer almayacağını duyurdu. Son dakika haberleri, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan ve takımları UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya'ya bir kötü haber daha geldi. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan Euro 2024, ümen edildiğini duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, Kürbatistan'ın bu Adası'nda gerçekleştirilen icra kurulu toplantısının ardından Euro 2024-Runyon haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi. Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, UEFA icra kurulunun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, CHS tarafından onaylandığı hatırlatılarak Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı. Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Futbol Federasyonu da milli takımın Euro 2024'e katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada bu durumun nedeni olarak Lefa'nın Şubat ayında Rusya takımlarının organizasyonlara katılmamasına yönelik aldığı karar olduğu belirtildi. Turnuva Almanya'da. Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva 14 Haziran 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak playoff maçlarının ardından belirlenecek. En çok aranan haberler. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. 11 yaşına hayata veda etti. Kurtlar Vadisi'nin üst oyuncusuydu. Son dakika haberine göre elbi yaşına hayata veda etti. Ünlü oyuncu Başak Özel Kurtlar Vadisi'ni tanımıştık. Kutlar Vahresi'nde Testere Necmi'nin annesi rolünü hayat veren Başak Özel o diziyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu henüz 51 yaşın hayatını kaybetti. 2000 senesinden beri birçok film, televizyon, dizisi ve tiyatro oyunlarında sahne alan Başak Özel'in ölümü hakkında oyuncular sendikası açıklama yaptı. Başak Özel kimdir detaylar haber etmişti. Magazin, magazin, güncel. Son dakika haberi 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu Başak Özel, Kurtlar Vadisi ile tanınmıştı. Son dakika haberi 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu Başak Özel, Kurtlar Vadisi ile tanınmıştı. Kurtlar Vadisi'nde Testere Necmi'nin annesi rolüne hayat veren Başak Özel, o diziyle tanınmıştı. Ünlü oyuncu henüz 51 yaşında hayatını kaybetti. 2000 senesinden beri birçok filmi. Televizyon dizisi ve tiyatro oyunlarında sahne alan Başak Özel'in ölümü hakkında Oyuncular Sendikası açıklama yaptı. Başak Özel kimdir? 2000 yılından bu yana birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol alan, aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan Başak Özel 50 yaşında hayatını kaybetti. Acı Haber, Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun denildi. Başarılı oyuncunun erken vefatı sevenlerine yasa doldu. Meslektaşımız Başak özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Başak Özelpir, Twitter Twitter.com 59T5'li. Oyuncular Sendikası Oyuncu Sendika September 20, 2022 Başak Özel kimdir? 22 Mart 1971'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuk eğitimini Ankara Sanat Merkezi'nde aldı. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekim Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Casus üyesi olan sanatçı, şiir ve öykü yazıyor, aynı zamanda redaksiyon ve seslendirme çalışmaları yapıyordu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ben bu cihanasım. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fuat Terim'in kızından yürek yakan paylaşım geldi değerli izleyenler. Fuat Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşım geldi. Teknik Direktör Fuat Terim ve Fulya Terim'in 37 yaşındaki büyük kızları Merve Terim Çetin geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olacağını müjdelemiş ve hamile olduğunu duyurduktan kısa bir süre sonra ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Terim aradan geçen bir yıl ardından Instagram hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı. Magazin. Magazin. Günceli. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşım. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den yürek yakan paylaşım. Teknik direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in 38 yaşındaki büyük kızları Merve Terim Çetin geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olacağını müjdelemiş ve hamile olduğunu duyurduktan kısa bir süre sonra ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Terim aradan geçen bir yılın ardından Instagram hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı. Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin 2011 yılında iş insanı Ahmet Baran Çetin ile evlendi. Yaman adını verdiği ilk çocuğunu 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin 2014 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. İkinci kez bebek sevinci yaşayan Çetin, geçen yıl hamile olduğunu duyurmuş ve Ekim 2021'de ise bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bir yıl önce cinsiyetini öğrendiği bebeğini kaybeden ve büyük bir acı yaşayan Merve Terim Çetin, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçen yıl hastaneye kaldırılırken ve ağlarken çekilen karelerini yayınlayan Çetin paylaşımının altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. İşte Merve Terim Çetin'in duygu dolu o paylaşımdı. Geçen sene bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hala tam atla değilim yaşadığım kayıbı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığında için hala çok acıyor. Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında. Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırılı kırılı büyüyoruz hepimiz. Yazmakta iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep. Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur, biraz hayal, birkaç kitap çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde benim melekli olup, yukarılarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ben bu cihana sığmazam konusu nedir? Ben bu Cihan'a sığmazan oyuncuları kimler? Cinsi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve geri dönüyor tekrar buluşuyorlar değerli izleyenler. Galatasaray'ın eski yıldızı. Ve Station bırakılmaz Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakum'un yanına gidiyoruz. Galatasaray'a oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgi haline gelen eski futbolcu Wesley Schneider aktif futbolcu kariyerini sonlandırmıştı. Futbolculuğunun sonuna doğru özel hayatı ve birliğinde birçok problemi yaşayan Schneider'in aldığı dikkat çekmişti. Hollandalı efsane futbolu bu kez yönetim tarafı, e, tarafıyla geri dönüyor. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyaklım'un da forma giydiği Fortnite Stryke, Wesley Schneider birikteliği çok yak. Spor. Spor. Dünyadan futbol. Galatasaray'ın eski yıldızı Esleis Mecler, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanına gidiyor. Galatasaray'ın eski yıldızı Esleis Mecler, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanına gidiyor. Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen eski futbolcu Esleis Mecler, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı futbolculuğunun sonlarına doğru özel hayatı ve evliliğinde birçok problem yaşayan Snecler'in aldığı kilolar dikkat çekmişti. Hollandalı efsanenin futbola bu kez yönetim tarafıyla geri dönüyor. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un da forma giydiği Fortuna Sittard ile Esneis-Necler birlikteliği çok yakın. Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter gibi dünya devlerinde oynama şansı bulan, 2013 yılında ise Galatasaray'a gelen Hollandalı eski futbolcu Esneis-Necler, 2019 yılında Arafa forması ile aktif futbolculuk hayatına nokta koymuştu. Oynadığı dönemde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Sneijder, futbola bu kez işin yönetim tarafında yer alarak geri dönecek. Görüşmeler başladı. Futbolu bıraktıktan sonra özel hayatında birçok problemle uğraşan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Sneijder'in Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittart'ta görev almak için görüşmelere başladığı iddia edildi. Sadece maçı izlemek için gitmedi. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Fortuna Sittard'ın, Eredivis'e de ile oynadığı maçı tribünden izleyen efsane ismin, sadece karşılaşmayı takip etmek için stadyumda olmadığı belirtildi. Çok ilginç bir proje. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Snejder, Sittard'ta uzun vadeli bir proje var. Bu projede birden fazla takım yer alacak. Bence çok ilginç bir proje dedi. Birkaç seçeneğim var. Görevi için birkaç farklı seçeneği olduğunu söyleyen eski futbolcu, bu projede benim de rol oynama şansım var. Çok güzel bir konuşma yaptım. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Organizasyon içinde birkaç seçeneğim var ifadelerini kullandı. Hollanda Liginde geride kalan 7 haftada 4 puanla 16. sırada yer alan Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan forma giyiyor. En çok aranan haberler. İletişim, Yardım, Üyelik, Gizlilik Politikası, Yasal Uyarı, LSS, Son Dakika Haber, Spor, Astroloji Ana Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün nasıl paylaştı Böylesine ilk kez duyacaksınız değerli izleyenlerim. Mars'a düşen metro, meteorların ses sinyalleri yakalandı. Böylesine ilk kez duyacaksınız. NASA'nın sismik aracı Insight Mars'ta bir ilke imza. Insight Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Araç Temmuz ayında bir dizi depremi tespit etmişti. NASA Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgalar ise resmin testi üzerinden paylaştı. Haber. Haber. Dünya Mars'a düşen meteorların ses sinyalleri yakalandı. Böylesini ilk kez duyacaksınız. NASA'nın sismik aracı IMSIYT, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Mars'a düşen meteorların ses sinyalleri yakalandı. Böylesini ilk kez duyacaksınız. NASA'nın sismik aracı INSIYT, Mars'ta bir ilke imza attı. INSİYT, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Araç, Temmuz ayında bir dizi depremi tespit etmişti. NASA Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları ise resmi sitesi üzerinden paylaştı. C.N.C.S. Tavenir Bilim Dergisi'nde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ı sismik araştırma için gönderilen ve Paris Fizik Enstitüsü'nün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı INSİKT gezegende bir ilke imza attı. InSight Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı. Tunus Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Rafael Garza, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı. Şimdiye kadarki en önemli gelişmelerden biri. NASA, Mars'ta organik madde buldu. Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Helikopter. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-40'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Son parasıyla vergisini ve vergisini ödüyorum diye aracını yaktı sonra etrafına saldırmaya başladı. Polisin oylarını dinlemeyince öldürüldü değerli izleyenler. İstanbul'da kan olay yaşanan Aracına ateş verdiği bıçakla etrafa saldırdı. Durdulamayınca öldürüldü. İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde bir sürücünün polise tepki göstermesi üzerine korku dolanlar yaşandı. Haciz olduğu için aracı trafikten men edilecek olan sürücü polise direndi. Daha sonra ben bu vergisini ödüyorum diyerek aracını ateşe ve Otomobili söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine, polise ve vatandaşlara bıçakla saldıran sürücü tüm uyarılara rağmen dur, dur, dur, durmaması nedeniyle polis tarafından öldürülür. Haber. Haber. Yaşam. İstanbul'da kan donduran olan. Ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı. Durdurulamayınca öldürüldü. İstanbul'da kan donduran olay. Aracını ateşe verdi, bıçakla etrafa saldırdı. Durdurulamayınca öldürüldü. İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde bir sürücünün polislere tepki göstermesi üzerine korku dolu anlar yaşandı. Acizli olduğu için aracı trafikten men edilecek olan sürücü polislere direndi. Daha sonra, ben bu aracın vergisini ödüyorum diyerek aracını ateşe verdi. Otomobili söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine, Polise ve vatandaşlara bıçakla saldıran sürücü tüm uyarılara rağmen durmaması nedeniyle polis tarafından öldürüldü. Ümraniye'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan üç kişi de yaralandı. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polise tepki gösterip aracını ateşe verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yönetim yapan polis ekipleri, şıkkili buldukları bir otomobili durdurdu. Acizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan sürücüye ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Sürücüyle seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı. Bıçak çekip 4 polise saldırdı. Çevre esnaflarından Şahin acıp, burada ölen kişi aracını yaktı. Bu ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polise saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Ben bu aracın vergisini ödüyorum. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, dur yapma dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken, ben bu aracın vergisini ölüyorum diyordu. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, bütün yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Değil Ağabey. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-40'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal konutla ilgili dikkatçen sözler geldi. Anlatılmayan bir, bir yeri var dedi Anlatılmayan bir yeri var diyen Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Ankara'nın Pursatlar içerisinde esnaf ziyareti yapan İpartı Genel Başkanı Meral Akşener, Çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ve detayları araştırmaya devam eden Toklinin ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamada bulunduğu projenin mantık olarak doğru olduğunu söyleyen Akşener ama anlatılmayan bir yeri var ne kadar ödeyeceğiniz belli değil şeklinde konuştu haber haber güncel anlatılmayan bir yeri var Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler anlatılmayan bir yeri var Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler Ankara'nın Kursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ve detayları araştırılmaya devam edilen tokinin ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Projenin mantık olarak doğru olduğunu söyleyen Akşener ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil şeklinde konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Yunus Emre Caddesi üzerindeki esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi. Akşener ardından Etimesut ilçesine geçerek eklim Mahallesi, Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbeti sırasında el ele verirsek, siz velinimet olduğunuzu kanıtlarsanız, velinimet benim kardeşim, gel karşıma dur.